Evet sevgili arkadaşlar bugün Twitch'teyiz. Twitch'te biliyorsunuz ho ho ho bazen güzel konular konuşuyoruz, bazen geyik yapıyoruz, İngilizce yayın yapıyoruz. Fark etme bir şeyler yapıyoruz, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Twitch'e ayrı bir önem veriyoruz, bunu biliyorsunuz. Bugün Twitch'te sevgili dostum Furkan'ı alacağım, Furkan Kaynar. Kendisi normalde iki hafta önce falan gelecekti. Çok üzücü de bir hikayemiz var, onu da alayım. Furkan hoş geldin, ondan sonra o hikayemizi anlatalım. Merhaba, Furkan... hoş bulduk. Hoş geldin Furkan. Furkan bana mesaj attı. Abi dedi bu işte aşı olmuşsun dedi. Asla zeneka. Bugün bir yazı çıkardık bu arada. Gelecek de dedi. Pıhtılaşmaya direkt olarak sebep olmadığıyla alakalı bir yazı. Gelecek bilimde de yazıldı. Bizim tıpçı arkadaşlarımız çıkardı. Şu an kesin bir bulgu yok. Sen de onu sormuştun bana işte pıhtılaşmaya sebep oluyor falan diye derken. Ee, abi şey. Aşıyı benden kesinlikle oldu. Bulduğun aşı aşıdır. Ağabey gün Furkan yazdı abi pozitif çıktı covid. Hayda falan derken <gülüyor> o süreci istersen sen anlat izleyeceğimize de. Yani burayı da klip alalım arkadaşlar. Kliplik olsun bizim Rejdan'ı izleyenler varsa. Ee... yani <gülüyor> e, Öncelikle ben şey için teşekkür ederim. E, e, yaptığınız içerikler için ve ürettiğiniz ve Türkçe e, popüler bilim, bilim yayınları yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yani Covid ile ilgili şöyle bir süreç var. Hani burada aşıyla ilgili konuşmak gerekirse öyle ya da böyle bir salgının içindeyiz ve çok beklenmedik bir şekilde, hiç beklenmedik bir zamanda. Yani virüsün çünkü bir zaman algısı yok. Dolayısıyla aşıyı bulduğumuz zaman olmamız gerekiyor gerçekten. Çünkü ben o hani bir günlük ateşlenmeyi vesaireyi onu beklerken, ona hazırlanırken iki hafta boyunca gerçekten çok sıkıntılı oldu ve. Sadece hastalık sırasında değil, sonraki süreçte de ciddi nörolojik etkileri olduğunu okuyorum. Bir de yani seni bildiğim kadarıyla en azından sağlığına dikkat eden, kilona dikkat eden, sigara içmeyen insansın. Ve <gülüyor> e, hatağım kadar abi yatarken nefes alabiliyorum, kalktığında zor oluyor demiştin. Akciğerlere inme durumu maalesef oldu. Ya bu iş çok ilginç. Genetik faktörleri var, kan grubu diyen var. Ba yani bağışıklığını yükselme... Ama yani o kadar ilginç ki bana bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Evet ölmedik bitmiyoruz çok korkuda yapmayın. Ama bu kadar gevşekte davranmayın ki Furkan dikkat eden biriydi. Bir yerden bulaşabiliyor yani çok kötü bir durum. O yüzden geçmiş olsun Furkan öncelikle. Çok Sağlığından önemlisi yok abi geç olsun güç olmasın. Ve bu yayın bugüne artık kısmetmiş diyelim. Sen bizde çalıştın sunum hazırladın ciddiyetle. Şimdi iki konu dinleyeceğiz senden. Ve bunu, bu yayını da arkadaşlar YouTube'a atacağız. Önemli bir konu. Öncelikle e, IOS'la ilgili. Sen IOS geliştiricisin. İstersen seni bir tanıyalım kısaca. Furkan Kaynar kimdir, nedir, nerededir, ne yapıyordur? Tabii kısaca anlatayım. Ben e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum, mezun oldum. Yani İstanbul'da doğdum, büyüdüm açıkçası. İstanbulluyum diyebilirim. E, ancak e, mezun olduktan sonra yine sektörde bulundum. Bir 6 ay kadar. ki Okurken de çalıştım. Ee, ve ilk bulduğum, okurken bulduğum iş fırsatı yine bir öğretmenin vasıtasıyla yani kendisine teşekkür ederim, ee, bir e, iOS developer olarak iş buldum. Tabii öncelikle çok ön yargılı yaklaşıyordum bu konuya. Yani neticede bir uygulama yapıyorsunuz. Ben daha çok bilimsel çalışmalardan keyif alıyordum. Fakat e, bununla beraber... Para kazanmak nasıl bir olgu? Daha doğrusu yapılan bir uygulama, bir kullanıcıya erişen, arayüzü olan, fonksiyonelliği olan bir uygulama geliştirmenin lezzeti var. Ve bunu bilimsel çalışmalar yaparken, Python'da mesela bir şeyler karalarken biz bunu fark etmiyoruz. Bu uygulamanın mimarisinin ne kadar önemli olduğunu takip edemiyoruz. E bunu fark ettim ve bu alan keyifli geldi. Çünkü bir stüdyo var, butonu sürüklüyoruz, bırakıyoruz, altına bir kod yazıyoruz mesela. Bu çok keyifli geldi ve Mac'le tanıştım. Şirket vasıtasıyla. Akabinde e, yurt dışında iş arayışına başladım. İşte çeşitli sebeplerden dolayı. Yani herkes e, benzer sebepler anlatıyor. Ama benim tabii e, en başından beri e, aklımda bulunan bir şey. Hani e, çok eskiden beri heveslendiğim bir tecrübeydi. E, yani hemen mezun olduktan sonra da bunu denk getirmek zor. Çünkü Avrupa'daki şirketler minimum 2-3 sene, sene tecrübe bekliyorlardı. Ancak bir şekilde Bulgaristan'da denk geldim. Ve Bulgaristan'a taşınmaya karar verdim dedim ki neden olmasın, Avrupa bildiği neticede. Hani çok farklı bir tecrübe hmm. olarak hayal ettim ve hakikaten de anlatabileceğim, anlatacağım şeyler çok enteresan bununla ilgili. IOS geliştirme konusundan hemen sonra anlatacağım şeyler. Ben dinleyen arkadaşlara faydası olacağını düşünüyorum bununla ilgili tecrübelerini. Yaklaşık bir buçuk senedir de Bulgaristan'da yaşıyorum. Bundan hani bir buçuk seneden daha uzun bir süredir. Ve burada iki şirkette çalıştım. Hala şu an ikinci şirkette çalışıyorum. Ve e, kıdemli iOS Developer yazdım hani LinkedIn'e. Belki birazcık Aa, da pazarlama e, amacıyla ama e, kendimi öyle hissediyorum. Yeterli hissediyorum ve bu konuda da konuşacağız yine sunum esnasında. Yazılım dünyasında bu Junior ve Senior olayları var tabii. Bu artık onu anlatırsın. Yani yıla göre mi Junior, Senior deniliyor ya da başka bir şey. Onu da konuşalım. Güzel bir konu. Evet, şimdi devam eden Bulgaristan'da çok Türk var demiş. Dünyanın her yerinde çok Türk var artık. Yani yazım dünyasının <gülüyor> sınırı yok arkadaşlar. Her yere gidebiliyorsunuz. Sorularınızı da soracağız ama bir ekrana sunum vereceksin sanırım Furkan. İstersen evet. sunumla başlayalım. Zaten bu yayının kaydediliyor. Yayından sonra arkadaşlar bu yayını çok uzun tutamayacağım. Furkan da biliyor durumumu ama yine alırım Furkan'ı arkadaşım zaten. Bugün sunum üzerine konuşalım, soruları başka bir zamana alalım. Çünkü yarın sabahtan benim Hollanda'ya yolculuğum var. Bu benim Polonya'dan son yayınım. Ve artık orada projemiz başlıyordu. Bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Kroningen tarafında. Beklerim, tanışırız yine. Oralarda olan varsa ama gerçekten saat 10'a geliyor ve benim de uyumam ve evi daha toparlayamadım. Eşya taşımam lazım. Öncelikle sunum arkadaşlar. Buyur Furkan'cığım. Söz sende ben hiç müdahale etmeyeceğim. Bir dakika daha şöyle yapalım. Çok doldum. teşekkürler. Um, yani e, ben de olabildiğince hani sunumu efektif şekilde yapmaya çalışacağım. E, başlayalım. iOS Developer kariyer patikası. Yani ben buraya tabii ana yol yazmayı gerek görmedim. Hani ben çünkü bir, bir tecrübe yaşıyorum ve bu çok eşsiz. Yani herkesin tecrübesi çok eşsiz. Ben de kendi gözlemimden, kendi bakış açımdan bunu anlatmaya çalışacağım. İlk slide'da şundan bahsetmek istiyorum. Yani öncelikle tabii ki iOS developer olmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmakta fayda var. E, iOS developer çünkü e, bunu tabii diğer sektörlerle, e, diğer yazılım alanlarıyla ve hatta diğer e, tüm manada sektörlerle karşılaştırabiliriz. E, iOS developer olmanın bir olumlu yanı tutarlılık ve istikrar. Çünkü e, ne olursa olsun e, sistemler, kurumlar bizden e, tutarlılık ve istikrar bekler, standartlara uymamızı bekler, standartlar koyar ve üreticilerin e, bir şey üreten, uygulama üretenlerin bu standartlara uymasını bekler. Ve tabii geliştiricilerin sağlanan platformlardan, yani bizim mesela Apple'dan beklentimiz, e, bizim uygulama yaptığımız stüdyoyu e, tutarlı bir şekilde güncellemesini ve yeni şeyler yani e, kararları doğru değerlendirerek vermesini bekleriz. Ve bu e, Android'e göre, yani benim görüşüm bu tabii ki, ee, ve işte JavaScript'te herhangi bir şeyde geliştirme yapanlara göre e, iOS geliştiricinin kafası daha rahattır. Böyle demek yanlış olmaz. İkinci madde, e, ürünlerin kalitesi ve hızı. Yani zaten bir MacBook'un, bir iPhone'un işte ne kadar pahalı olduğunu, olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak e, her yönüyle bu ürünler çok daha kaliteli, çok daha akıllı ve hızlı. E, bu da bu geliştirme sürecini daha keyifli kılıyor. Ve ücret. Açıkçası tabii sektörde çok daha fazla ödeme alan alanlar var. Örnek veriyorum işte data mining veya e, tabii e, yaptığınız işe göre e, kaliteli bir backend developer'ın da alabileceği ücret çok fazla. Ancak IOS'la ilgili e, arz daha düşük olduğu için çünkü bir IOS'cu olarak gelişmek zor. Yani kendinizi yetiştirmek zor bir şey. Bunun ücreti daha tatmin edici oluyor. Yani ben gözlemlerimle ve markette bildiğim kadarıyla bunu karşılaştırabiliyorum. Bir başka şey ise, mobil geliştirme prensiplerinin kazanımları. Bunu açmak gerekirse, mobil geliştirme prensipleri çok önemli. Çünkü tıpkı konunun başında da söylediğim gibi, bir bilimsel proje yaparken yapıyla ilgilenmeyiz çok fazla veya arayüzü çok fazla ilgilenmeyiz. Ancak bir mobil uygulama veya herhangi bir frontend uygulaması geliştirme sırasında öğrendiğimiz çok fazla şey vardır. Kullanıcının etkileşime geçtiği bir program yazarken, Bizden sonraki geliştireceği çok daha fazla düşünürüz. Çünkü küçük hataların oluşması çok daha kolay ve bunu önlemek için belli prensiplere sahip olmamız gerekiyor. Ve yardımcı olmayı seven bir topluluğumuz var IOS ile ilgili. Özellikle mesela NS İstanbul var Türkiye'de, Slack kanalı var ve oraya ben bir soru yazdığım zaman onun cevabını alabiliyorum. Ve insanlar çok sıcaklandı, birbirine yardım ediyor. Çünkü yani belki bu tutarlılık ve istikrarın verdiği bir rahatlık veya diğer maddelerin. iyi olumsuz yanlarına geçelim. Ürünlerin satın alın ve onların maliyeti. Aslında bu geçen slide'da olumlu bir maddeydi. Ancak olumsuz da bir madde. Çünkü mesela bir junior developer için şirketler, Mac mini vermeyi yeterli görüyor. Örnek görüyorum. Ve onda çalışmak tam bir eziyet. Yani dürüst olmak gerekirse. Ancak mesela işte yavaş yavaş upgrade ediliyor. Yani güncelleniyor. Daha yeni cihazlar vermeye başlıyorlar. Ve bu bir problem. Çünkü siz iOS geliştirici olarak mesela bir bu kullanıyorsanız onda bir arıza olduğunda onun ücreti daha yüksek oluyor. Daha büyük bir problem oluşturuyor. Ve bu ürünler değiştirilebilir değil mesela örnek veriyorum ekranın altındaki bir yer çatladığında tüm ekranı değiştirmeye çalışıyorlar. Neyse ikinci maddeye geçelim. Her platformda geliştirme yapılamaması. Bunu şu zamanlarda değiştirmeye çalışıyorlar. Yani daha doğrusu mesela Swift'i şu anda Ubuntu'da veya herhangi bir Linux platformunda yazabiliriz. Ancak Apple cihazlarda geliştirip Apple cihazlarda test edebiliyoruz. Yani bizde mesela Java'nın sağladığı kolaylığı sağlamıyor. Java Tüm platformlarda geliştirilebilir. Hatta yani mutfak robotunda da bile Java geliştirebilirsiniz belki. İçinde eğer gerekli donanım bilgisayar. Vasta JVM kurarak. Ee, ve e, Apple'ın koyduğu standartların ve şartların bağlayıcılığı. Bu şu demek. Yani Apple e, ürününüzü kolay kolay kabul etmiyor. Onların koyduğu kurallara uyacaksınız. Onların imparatorluğuna muhalefet etmeyeceksiniz. Apple'ın beklentisi bu. Bu birazcık yaratıcılığa zarar veriyor. Ancak bunun kendi içinde artıları da var. Önceki sayfadaki tutarlılık ve istikrar buradan geliyor aslında bununla bağlantılı. Ve marketin çoğunluk kısmını oluşturmuyor olması şu demek. Mesela kullanıcıların yani bildiğim kadarıyla en son %10'u iOS kullanıyor. %90'ı mobil cihaz kullananlar Android veya o zaman tabii Microsoft'un ürünü vardı. Yani benim en son bu veriyi kontrol ettiğimde. Ama yine de hala iOS marketin çoğunluk kısmını oluşturmuyor. Bu olumsuz. Çünkü size olan talebi de düşürüyor. Ancak görünüşe göre markette Apple'ın gücü kolay kolay çok aşağı gitmez. Evet, IOS geliştirmeye nasıl başlanır? Bundan bahsedelim. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Eğer yazılımla ilgili bir altyapınız varsa, işte değişken tanımlamak nedir? E, mantıksal kontroller, döngüler nasıl yapılır? Bununla ilgili eğer temel bir birikiminiz varsa, yoğun bir kamp ve çalıştırma süreciyle bir veya iki ay içinde Türkiye'de e, iş bulacak seviyeye gelmeniz mümkün. E, disiplinli çalışarak ve tabii... E, Soru sorabilecek topluluklara da erişmeniz gerekir. Mesela Silek'te bu topluluğa ve gerekli dersleri izleyebilmeniz gerekiyor. Udemy'de de hani tabii ders seçerken daha seçici olmak gerekiyor. Ve e, İngilizce seviyenizin de bunda çok büyük etkisi var. E, bununla bağlantılı olarak maddeleri takip edelim. E, temel bilgi birikimini edinerek başlamanız gerekiyor öncelikle. Yani bu da işte değişken tanımlamaktır veya for döngüsü işte yazılımın ilk bileşenleri. Ekipmanlara edinmek bu tabii ki en önemli şey. Çünkü başka türlü IOS yazamıyoruz. Basfaya hani hiçbir şekilde hiçbir yolu yok. Bunun için de bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Ve ilk aşamada yapılabilecek küçük projeleri yapmak. Bu mesela örnek olarak Atıl Samancıoğlu Hoca işte bununla ilgili... Birçok ders e, içeriği üretiyor. E, o mesela tüm işlediği mobil geliştirme platform dersinde Kenny'i yakalama uygulaması yapar. Veya tiktak işte bu tarz uygulamalar yaparak e, veya işte çok basit o butonun, o komponentlerin kullanımıyla ilgili e, uygulamalar yaparak çalışabiliriz. Teori ve pratiği birlikte güçlendirmek. Bu çok önemli bir konu çünkü e, okumaya başladığınızda ramle ilgili ilgili, ile ilgili vesaire birçok şey var. E, bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü kavram var. Bunlarla ilgili öğreniyoruz. Ancak e, bunu yazmadan pekiştiremiyoruz. Yani bizim için bir anlam ifade etmiyor mesela. Struct veya class'ın farkı. Tabii bu biraz teknik bir örnek oldu. Bunu anlamak e, gerekmiyor. En azından bu seviyede bir sunum için. Ancak e, Yazdığımız kodun ne anlama geldiğini anlayarak onu daha iyi anlayabiliyoruz. Anlamaya çalıştığımız bir şeyi yazarak onu daha iyi anlayabiliyoruz. Test yazmayı mantığını öğrenmek ve deneyimlemek. Bu yazılımın genelinde geçerli bir konu. Ee, test yazmak, yazılımcıların genellikle çok üstünde durmadığı, müşterilerin çok ödeme yapmayı sevmediği bir alan. Ee, ancak test yazmak, daha kremli bir yazılımcı olmak için olmazsa olmaz. Yani gerek şart ve yeter şart yeter şart değil muhtemelen sadece gerek şart diyebilirim. Ama e, testin de tabii çeşitleri var. Regresyon testi var, unit test var, UI test var. Bunu basitçe açıklamak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Mesela bir kod yazdık, bir mantık yazdık. Bir mantığı implement eden bir kod yazdık. Çok basit bir örnek vermek gerekirse Facebook'taki arkadaş listesini implement ettik. Biz e, sunucuya diyoruz ki bana bu kullanıcının arkadaşlarını ver. Arkadaşlarını bir liste olarak, bir data olarak bana gönderiyor. Ben bir tabloda onun profil fotoğrafını, ismini gösteriyorum. E, testinde şu olurdu. Diyelim ki hani sunucu bu e, listeyi göndermiş olsun. Sen bu değişkenleri ona yükledin mi bakalım? Yani gösteriyor musun kullanıcıya? Bu örnek bir e, iş mantığı testidir. Yani unit test, birim test de denebilir. Tabii bu konu tartışmaya çok fazla açık. Yani eğer bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa e, bana muhalefet etmesi şaşırtıcı olmazdı şu durumda. E, birim testi daha açıklayıcı anlatabilirim. Ancak basitçe söylemek gerekirse eğer Unit Test iOS'da nasıl yazılır diye merak ediyorsanız bununla ilgili bir, ulaşabileceğiniz çokça hala var ve bu ihmal edilmemesi gereken bir konu. Üstelik test yazmak şunun için de önemli. Her, hangi dili öğreniyor olursanız olun. Android veya işte Python'da bir sunucu yazıyor olursanız bile, yazıyor bile olsanız, e, test yazmak, yazdığınız kodu daha düzgün yazmanıza sebep oluyor. Çünkü kodun yapısıyla ilgili düşünüyorsunuz bu kod ne diyor diye. Sonraki maddeye geçelim. Yani e, şöyle söyleyeyim, mimariyle ilgili kafa yormaya itiyor sizi. Ve hatta ben e, mesela kimi özellikleri implement ederken e, testi yazdığımda hata fark ediyorum. Bu çok sık olan bir şey edinilen birikimle ilgili profile uygun bir iş olmak bulmak. Bu da son madde bununla ilgili. Çünkü aslında zaten bu işe başladığınızda, yani bu yola baş koyduğunuzda, Ayos'a iş ilanlarına bakıyorsunuz. Ne istiyorlar benden? Mutlaka 2 senelik iş tecrübesi istiyorlar. Ancak doğru bilgiyle başvurduğunuzda bu önemsiz oluyor. Yani şimdi dürüst olalım. Marketin bir arzı var ve bir talebi var. Ve kaliteli yazılımcı bulmak şu dönemde bir miktar daha zor. Çünkü ayırt edemiyorsunuz. Çünkü bir ölçüt yok. E, program çalışıyor ve müşterinin bunu nasıl yaptığını denetleme ihtimali yok. E, dolayısıyla yani iş ilanlarını okuduğunuz zaman bununla ilgili bir fikir verecektir. E, ve bu iş ilanlarındaki filtreleyici ölçütler çok gerçekçi değil. Zaten pratikte de çok fazla çalışmıyor. E, o açıdan kendinizi kvalifikasyonlara uygun noktaya getirdikten sonra düzgün, tek sayfalık, tertemiz bir CV hazırlayarak başvurmaktan çekinmeyin. Temel öğrenme adımları. Bu e, Bir önceki maddeyi açmak için e, hazırladım bu Swift Switch, Xcode temellerine hakim olduktan sonra MVC yapısı hakkında temel bilgi edinmek. Ne demek bu? Xcode, bizim iOS uygulamalarını yazdığımız program. Sinifle ilgili Swift çok tatlı bir yazılım dilidir. Yani işte söz dizimi vesairesi onlar çok kolay ve bir algoritmayı geliştirmek çok zor değil. MVC nedir? MVC de programlamaya aşina olan herkesin bildiği en genel, en bilindik mimaridir. MVC nedir? Model View Controller. Ben bunları şu anda açmaya gerek ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Ancak basitçe söylemek gerekirse mesela bir sayfada her şeyi yapabilirsiniz. Bir yazılımda, bir sayfada. Her şeyi tek seferde implement edip bin satırlık bir kod e, bu ekran çalışıyor diyebilirsiniz. Ancak bu ekranın bir yapısı olmalıdır. MVC'nin açılımı model, view ve controller. Model bizim elimize gelecek. Yani az önceki örnekler ilerleyecek olursa Facebook'taki arkadaş verisi. Arkadaşın adı Profil fotoğrafının linki, bunlar modelin içindedir. View, isiminden de anlaşılabileceği gibi ekranın tasarımıdır. Controller da modeli view'a nasıl götüreceğimizi barındıran işte e, o modüldür. Yani zaten e, bir proje oluşturduğunuzda direkt olarak bir view controller oluşturuyoruz. Tabi bu MVC yapısından biraz farklı bir yapıya sebep oluyor. E, temel öğrenme adımlarının ikincisi MVC hakkında bilgi sahibi olmak. Zaten bununla ilgili. Yani çok çeşitli varyasyon çok fazla olan yazılar var. Kolay bir konu. Ben MVVM hakkında da bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü MVVM daha rahat test edilebilir bir yapı. Daha detaylı tabii ileriki zamanlarda konuşabiliriz. Temel öğrenme adımlarının üçüncüsü buton. Yani tabii burada ikisi İngilizce, biri Türkçe yazmışım. Bu doğru bir yazım biçim değil. İşte buton, label, action, bunları kullanmak. İşte button, label, bunları kolayca stüdyodan ekleyebilirsiniz bir ekrana. da butona tıklayınca ne oldu veya label'in üstüne işte parmağınızı getirdiğinize ne oldu. Bunları kullanarak başlayabilirsiniz. Sonraki aşamada ikinci bir ekran oluşturup ikinci bir ekrana etkileşimle geçiş ve ato layout at ve constraintler hakkında deneyim edinmek ve geliştirmek. Bu şu demek. Bir iOS ekranında mesela butonu tam ortaya yerleştirdim. Resmi şu şekilde yapmak istiyorum. Ama resmin uzayabileceği maksimum 20 piksel olacak sağdan soldan. Burada yazan işte karmaşık ato layout at constraint bunu ifade ediyor. Bir iOS ekranı nasıl tasarlanır? Zaten eğer bir tasarım uygulamaya çalışıyorsanız, güzel bir şey yapmak istiyorsanız deneye yanıla, duvara toslaya toslaya bunu öğreniyoruz. Ee, ama eğer programlı ve okuyarak, kaynaklardan faydalanarak bunun üzerinde durursanız, eminim daha kolay bir öğrenme süreci geçirirsiniz. Sonraki öğrenme adımı olaraksa, tablo oluşturma ve doldurma. Yani bu tabii ki herhangi bir front end çalışırken herkesin görebileceği sonraki adım. Bir tablo oluşturmayı deneyin. Örneğin Facebook arkadaş listesi. Yani... E, diyelim ki sahte bir Facebook arkadaş listesi nasıl olur? Bunun için yapabileceğimiz şey, direkt olarak Google'a gidip table nasıl oluşturulur? IOS'ta how to yani İngilizcesini yazarak e, bununla ilgili bilgiyi kolayca erişebiliyoruz. Ve tabloyu dinamik olarak kullanılabilecek şekilde geliştirmek. Yani mesela ben tabloda bir yere tıkladığımda tablodaki verinin değişmesini istiyorum. Bu adımları takip ederseniz iOS'ta hiç olmazsa bir yol kat ettiğiniz görürsünüz. Ve aslında bu anlattığım şey Android için de geçerli. Eğer Android geliştirici olmak istiyorsanız da bu adımları e, tam olarak takip ettiğinizde, ya ben bir şey yapıyorum hissine kapılıyorsunuz. Ve inanabilir misiniz? Yani bunun hemen akabinde iş bulacak seviyeye gelmek, bundan para kazanacak noktaya gelmek çok da uzak değil. Eğer beyninizi doğru şekilde yönlendirebiliyorsanız, kendinize Kendiniz bunu açabiliyorsanız. Ve en nihayetinde evet, eğlenebilecek, işe yarayabilecek, zaman geçirebilecek bir uygulama geliştirmek. Geçenlerde Twitter'da gördüm. Birisi şey yazmış. Eğer siz uyandığınızda uygulamanızı açmak istiyorsanız ancak kullanıcılarınızdan bunu bekleyebilirsiniz. Sizi heyecanlandırması gerekiyor önce. Ve ben mesela en çok haritalarla uğraşmayı severim. Dolayısıyla bir şey öğrenirken veya bir konuda işte kod yazarak... hani. Ee, ben oyun oynamayı çok severim. Çünkü e, çok faydalı bulurum hatta eğer doğru oyunu bulursak. E, bu oyun oynamak gibi bir aktivite. Bir oyun yapmak. Ve e, tanrısal bir güç hissediyorsunuz kendinizde bunu yaparken. E, çünkü sizsiniz, hani karar veren sizsiniz. Ve tabii bu çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Ve bu ifade ettiğim şey sektörün tamamında geçerli. Bir proje yaparken de siz söz sahibisiniz, karar verici olan siz olacaksınız. Ee, ve bu aynı zamanda sorumluluk demek. Oluşacak bir hatada sizin verdiğiniz kararın e, sonucu ve bunun ne kadarından dönülebildiği de yine sizin uzmanlığınızla kapatabileceğiniz bir açık oluşturuyor. Eğitim kaynakları. Bunlar benim şahsi tavsiyelerim. Burak umarım bunları paylaşmamla bir e, problem yoktur. E, Asla ben de zevkle de dinliyorum arkadan. Hiç de gerek kalmadı benim olmamı. O kadar güzel anlatıyor ve gidiyorsun ki. E, emeğine sağlık hiç sorun yok. Burası kişisel tecrübe. Tabii ki e, yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> yani evet yatırım tavsiyesi değildir her yer. Özellikle önceki yayında ben e, bir telaş ettim. Ee, <gülüyor> Ekonomi ile ilgili konuşurken çok fazla çekiniyorum. Eğitim kaynaklarından bahsederken de Apple dokümantasyonu, dokümantasyon okumaktan herkes çekinir. Ama e, en doğru bilgi kaynağı orasıdır. Şimdi düşünüyorsunuz mesela, Asemli varken yazılımcı olsaydınız, işte o zamanlar. Ki o zaman da eminim en havalı mesleklerden birisiydi. E, Tekçe elinizde dokümantasyon ve ona bakarak bir şey öğreniyoruz. Zaten. E, Tutoyullar vesaireler bunlar bir yere kadar efektif olabilir. E, dokümantasyon esastır. Çünkü dokümantasyon sistemi yapan insanların e, koyduğu açıklamadır. Bak bunun içinde bu var, bu bu demek. Apple'ın dokümantasyonunda Apple'ın oluşturduğu bütün fonksiyonlar var. Yani Google'a yazdığınızda zaten direkt Apple kendi sitesini gösteriyor. Hacking with Sweet Paul Hudson. E, bu adam zaten e, bu işin hani içeriğini en iyi üreten kişi diyebilirim. Gerçi uzmanlık seviyesi olarak daha çok başlangıç seviyesinde faydalı. Çünkü çok güzel kitapları var. Ücretli ve pahalı da birazcık. Ancak indirim zamanında tabii alınmasını tavsiye ederim. Ve tabii ki bir subscription modeli uyguluyor şu anda. Ee, çok enteresan bir tartışma konusu. Çünkü subscription ödeme modeli e, şu sırada dünyada patlamış durumda. E, yani bu üstüne okumaya değer bir konu, şu sıra benim ilgimi çeken bir konu. Konuya dönecek olursak, Hacking with Swift tutorialları, e, çok faydalı. E, ben çok şey öğrendim açıkçası ve e, tabii İngilizce okumak birazcık sıkıcı oluyor bir noktada ama e, yani yolda giderken, metroda giderken bile okunabilecek bir içerik. Tabii İstanbul metrosunda internet çekmediği için hatta daha böyle keyifli geçmesini sağlıyor zamanı genelde yani. Siyin Arlen diye yanlış. Tabi telaffuz ettim çünkü bilmiyorum doğru telaffuzu nasıl. <gülüyor> Ama e, bu e, beyefendinin e, YouTube kanalı var. O da içerik üretiyor. Tabi ücretli e, dersleri de var. Oldukça pahalı. Ama e, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Faydalı içerikler ürettiğini düşünüyorum. Let's build that app var. Ücretli içerikleri var, ücretsiz içerikleri var. E, sohbetini işte beğendiğim, insanı motive eden, San Francisco'da yaşayan bir iOS developer, oranın yaşam koşullarıyla ilgili de anlattığı videoları var maaşlarla ilgili veya kiralarla ilgili ve Ray Wenderlich. bu adam daha doğrusu onlar bir takım adam değil yani öyle söylemek doğru olmaz çünkü çok fazla insan çalışıyor ve e Ürettikleri içerikler daha profesyoneller için. Yani artık ya ben senior miyim, junior miyim, middle miyim? Bunu tartışmaya başladığımız zaman da Rybender'la işi okumaya başladım. Ben Rybender'li okuduğum zaman ben diyorum ki abi ben bugün başladım Ayos'a. Ben junior'ım da hani hiçbir şey bilmiyorum ben. Çünkü o kadar derin bir konu anlatıyor ki. Ee, yani ve öğrendiğiniz zaman kendiniz ben bu işi çözdüm ya hani bu şekilde hissediyorsunuz. Proje yönetimi ile ilgili bilgi bu yine sadece iOS'la ilgili değil. Tüm yazılım yani bir backend uygulaması, bir mobil uygulama veya web uygulaması React vesaire. Bunları yapıyorsanız proje yönetimi çok önemli. Nedir? Kısaca açıklayacağım bunları. Bunlar tabii mesleki terimler yine. Jira. Jira veya benzeri işte Microsoft Teams olur veya Git, GitLab olur. Bu tarz bir sistemde eee diyorlar. Türkçe'ye nasıl çevirim bilmiyorum. Mevzu diye çeviriliyor ama yine Farsça veya Arapça'ya gidiyor. <gülüyor> Söylemesi gerekiyor. Yani burada mesela bir e, bug çıktı projede onunla ilgili bir ticket oluşturuyorlar. Veya e, yapılacak bir story var. Story deniyor mesela ben bu sayfayı yapacağım. diye ne diyelim? bir yeni bir örnek verelim. Facebook'ta arkadaş Sistemi listesi mesela. Onun için bir story oluşturuyoruz. Bunu jirada da oluşturuyoruz. Hangi yazıncı sorumluysa ona e, tanımlıyoruz. Ve hangi sprintte, hangi zaman aralığında yapılması gerekiyorsa oraya giriyoruz. Ve e, Jira da e, bunu proje yöneticileri takip ediyor. Jira böyle bir sistem. Tabi bunun çok fazla derinlikleri var. E, zaten eğer araştırırsanız yine göreceksiniz. Bir yazılımcının Jira ile tecrübeli olması hayati. Çünkü bir projeyi done diye açıp kodlayıp çalıştırmanız e, sürdürülebilir proje ile ilgili Proje öğrenmeyle ilgili size kısıtlı bir yol açacaktır. Ancak şirketler Jira ile çalışır çünkü birden fazla insan çalıştığı projede kim ne yapmış, ne hakkında ne kim komite yapmış gitti Bu arada tabi gitten de bahsetmek hayati bir durum burada. Git nedir? Ee, Git e, o çok detaylı bir konu yani tek bir cümleyle açıklayamam. Jira konusunu kapatabiliriz yani cira'da kim ne yapmış. Git şudur. E, projede mesela bir şey yaptığınızda e, projenin şimdiki durumunu alıp dersiniz ki ben şu özelliği geliştireceğim beni dallandır farklı bir dal oluşturursunuz yaptığınız değişiklikleri e, yaptığınız değişiklikleri kaydedersiniz sunucuya gönderirsiniz sunucu sadece sizin yaptığınız değişiklikler ve hangi konuyla alakalıysa onunla ilgili bir başlık girersiniz e, bir pull request oluşturursunuz pull request nedir sizin yaptığınız değişikliklerle mevcut kodu karşılaştırır. Diğer developer der ki ha, buraya bir şey mi inject etmiş, Kellogger'ı mı koymuş veya işte kendi açık mı açmış yoksa burada işte, e, ünlem işareti kullanıp crash'e sebep olabilecek bir ortam mı oluşturmuş? İşte, Safe Unwrap diye bir konu var mesela. E, bu yeni modern yazılım dilleriyle ilgili. Onu da yine e, daha detaylı bir teknik e, yayın yaparsak eğer onunla ilgili de konuşmak isterim. E, Bakar der kardeşim yani sen bak iki tane boşluk bırakmasın ne gerek var buraya. Git budur. Aslında buraya git'i eklemem çok daha doğru olurdu. Çünkü en alakalı en önemli şeyi unutmuşum. Ee, Git'in çok fazla detayı var. Yani kim ne zaman ne kod yazmış, kim komit demiş, işte kim nereyle neyi birleştirmiş, kodun şu hali nasıl. Git sayesinde mesela hiçbir zaman kodum aman bilgisayar yandı gitti kodum ne olacak demiyorsunuz eğer pushlamışsanız. Evet. Yani çağın buluşu diyebilirim. Yani değişiklikleri kaydediyor yani ve görmemizi sağlıyor. Jenkins, Jenkins, Pipeline, CI/CD bunlar birbiriyle alakalı şeyler. Yani aslında tek seferde bunu açıklayabilirim. Jenkins bir sistemdir. Ve ya ben bildiğim kadarıyla açıklayacağım bunu elbette yine daha iyi bilen bir arkadaşım varsa bana muhalefet etmesi şaşırtıcı olmaz ama çelişen bir şey söylediğimi düşünmüyorum mesela kodumuzu pushladığımızda e, önce bir bakar kodu bakalım build ediyor mu build ediyor mu'dan kastım id'yi açar otomatize edilmiş bir şekilde kodu çalıştırmaya çalışır kod çalışıyor mu süper sonra e, sizin nasıl konfigüre ettiğinize bakarak ee, bakalım testlerimiz geçiyor mu? UI testlerimiz, unit testlerimiz. Unit test, birim test bu arada. Ee, az önce anlatırken e, Türkçe şekilde kullandım. O yüzden karmaşıklığa sebep olmasın isterim. Olsun istemem. Ee, testlerimiz geçiyor mu bakalım? Yani yeni bir junior developer bir şey kırmış mı? Dökmüş mü? Ee, unit testler geçer ve sonra der ki evet ben artık projenin şimdiki haliyle birleşmeye hazırım ve pull request'i bir yazılımcı kontrol eder, der ki onaylandı buyur, birleştir ve artık sizin bug fix'iniz ana koda birleşmiş olur. Yani aslında sektörde, pratikte ben bu kodu düzelttim pushladım, birleştirdim, çalıştır yok. Yani bir günde bir işi çözemezsiniz. Başkası denetleyecek, pipeline'dan geçecek, denetimden geçecek bu CI kısmı continuous integration kısmı CD kısmı da continuous deployment. Bu da şu demek sizin e, yayınladığınız uygulama, yani yayındaki, bu iOS için test flight'tır, bu araştırmak için güzel bir konu. Veya Firebase App Distribution for, mesela. E, e, müşteriye, e, evet biz şu anda kodu güncelledik, e, yeni bir versiyon çıkıyoruz. Buyurun bakın bu bugların düzeltilmiş hali. Yani bununla ilgili sürekli olarak bir deployment. Deployment'ın Türkçesi sevkiyat. Ee, yani Arapçası aslında o da. Ee, yani aslında sevkiyatını yapıyoruz uygulamanın müşteriye. Ve bu e, otomatize edildiğinde yazılımcılar ah düzelttim tamam şimdi gönderiyorum aman Allah hangisiyle uğraşayım testlerimi mi çalıştayım? Bunları önlemiş oluyor bu sayede. E, ve bu da hayati bir şey tabii. Üzülerek Türkiye'deki firmaların bununla ilgili kararı vermekten çekindiğini görüyoruz. Zaten bunları yapmak için bir DevOps mühendisine ihtiyacımız oluyor. Ancak o konuda da kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Dikkat edilmesi gereken konular. Diğer ve yeni teknolojilerde gözünü kapatıp güvenli alanda kalmak. Yani güvenli alan benim çok sık üstünde durduğum bir konu. Eğer tabii yani ılık bir suda yüzüyorsanız çıkmak istemezsiniz. Ama bu toksik bir durum oluşturuyor bir noktadan sonra. Ee, React'ı da takip etmek zorundasınız. AngularJS'i de anlamak zorundasınız. Python'ı bilmek zorundasınız. Çünkü mesela diyelim ki localization yapacaksınız. Tamam abi kopyala yapıştır oradan. Ee, ama mesela Excel'de müşteri size her kelimenin hem Türkçesine hem Bulgarcasına hem İngilizcesini veriyorsa ee, bir Python botu yazıp bunu otomatize etmek ne kadar güzel olurdu. Ve bir mühendise bu yakışır aslında. Yani mühendisliği prensiplerine göre tembellik yapabileceğin bir şey varsa tembellik yapmak zorundasın. Amacın bu yani. İşin bu. Ee, yani evet biraz tabii sert bir eleştiri oldu. Fakat güvenli alandan e, gerekli ölçüde kaçmak zorundayız. İki yıldan daha uzun sürede aynı yerde çalışmak. Bu çok tartışılabilir bir konu. Çok Tartışmayı hak eden bir konu. Kim insan 5 sene aynı yerde çalışır mesela. Mutludur. Veya bununla ilgili kazanımları fazladır. Outsourcing yapılıyordur. Başka müşterilerle çalışıyordur. Çok iyi tecrübeler ediniyordur. Evet. Anlaşılır. Ama e, ortam değiştirmek, göç etmek, e, canlıların doğasında çok faydalı olduğu bariz bir konu. E, yani zaten bir sonraki slide tamamıyla bununla ilgili. Ama mutluluğun e, tavsiye edilen bir yerde çalışma süresi benim kişisel görüşüm 2 yıl ve ben bu 2 yılı kendim düşünmedim bir yerde duydum üniversitede ancak hatırlamıyorum o yüzden nereden duyduğumu söyleyemiyorum fakat 2 yıl bir yerde çalışabilecek maksimum süre olmalı benim fikrimce bunun istisnaları çok fazladır ben bununla ilgili herkesin görüşüne saygı duyuyorum 3. madde iş kalitesini geliştirmemek ve sadece AOS'a odaklanmak AOS'a odaklanmak aslında bu tabii birinci maddeyle aynı gibi ancak mesela Objective-C'den Swift'e geçerken iOS konusunda insanlar çok kendisini geliştirmeye ihtiyaç duymam, yani Diyor ki ben zaten bu tabloyu kendim oluşturabiliyorum Facebook'a arkadaşlar. Adam köşeli parantezle fonksiyon giriyor mesela. Ee, bu da eleştirilebilir bir şey çünkü işin kalitesini geliştiriyor. Mesela Swift UI çıktı. UI kit alternatif olarak. Ee, öğrenmemiz gerekiyor ne olduğunu. Çünkü yeni bir teknoloji çıktı ve belli ki Apple buna para yatırıyor. Ve belli ki bu büyüyecek. Ee, bu tabii toksik bir durum oluşturuyor. Uzun vadede mesela 10 sene gibi bir sürede para kazanmanızı engelleyecek bir duruma getirebilir sizi. Dördüncü madde test yazmaktan kaçınmak. Tekrar söylüyorum test yazdığınız zaman bir mimariyi nasıl düzenleyeceğiniz konusunda kafa yorarsınız. Ee, ya e, bu nasıl yapılır diye. Ee, o yüzden test yazmaktan kaçınmak tehlikeli bir konu güncel mimarileri takip etmemek, çünkü gerek yok. Çünkü bir projede dört yıl çalıştığı oluyor insanların ve gerek duymuyorlar bunu yapmaya. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekir. Ve varılabilecek potansiyel duraklar. iOS üzerinde uzmanlaşma, tabii ki yani bir sdk yapımında çalışabilirsiniz. Daha genel, diğer insanlara yardımcı olabilecek kütüphaneler üretebilirsiniz. Yani Ve çok profesyonel bir iOS developer olabilirsiniz. Backend developer olabilirsiniz. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Frontend'ten backend'e geçiş daha doğal bir akış. Çünkü frontend, backend'e öyle bir iletişim içinde ki frontendde anlamadan backend yazmak çok tehlikeli sonuçlar doğuruyor benim düşünceme göre. Ve tabii yani aslında sektör tecrübesi üzerinde konuşuyorum. Çünkü backend bize neyi göstereceğimizi gönderir, Neyi göstereceğimizi söylüyor. Şu araya girmek zorundayım Furkan. Bak ben yani içimden Tabii. geçenleri izleyicimize demiş. Akıcı ve güzel konuşuyor. Aslında arkadaşlar ben şöyle bir ya, e, <gülüyor> ne diyelim arka plan konuşması söyleyeyim. Şimdi iş şöyle başladı. Bilerek sana için içinden vakit sağlayayım. Furkan dedim hissediyorum ben bazen böyle yayıncı potansiyeli olanları gel abi diyorum Twitch'te yayınlar. Tabi bir eğitim sürecimiz var onaylama var hop diye de olmuyor ama hani yönetici olduğum için kuruculardan Birazcık şeyim olabiliyor. Ama yine de tabii eğitimleri veriyoruz. Furkan çünkü telefonda da çok konuşuyoruz. Konuştuğumuz akıcı ve düzgün konuşan biri. Diksiyonu iyi olan biri ve dolu bir çocuk. E, çok uygundu yani buna. Ve zaten burada da ben kendi geri planı çekme sebebim de bu. Dinliyorum buradan. Müthiş gidiyor. E, gördüğünüz gibi cumartesi gününü yazılım günü ilan edelim mi Burak abi diye bir Teklif var. Ben bunu burada açık konu olarak bırakıyorum. Furkan zaten daha sonra değerlendir, düşünür. Gerçekten çünkü yazılıma daha çok önem verip teknik konuları konuştuğumuz yayınlar yapmak istiyorum. Twitch'te ve bunu bir gün için yapmak istiyorum. Benden dolayı e, tabii yine etkilenmiş olabilir insanlar. Yani ben dedim diye. Ama e, ilk Martin Hacker'dan görünce ben atladım. Normalde ben deseydim bilir yazardı. Böyle de seni biraz şey yapalım, sıkıştıralım. <gülüyor> Ana! Burak evet. abi... Evet evet. <gülüyor> Buradayım dinliyorum. Girmedim arkada. <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii ki başkalarına da girebileceğim. Son yok yani ama güzel bir fikir. Buyur Furkan. Çok teşekkür ederim. Hem seyircilere hem sana bununla ilgili olumlu düşünce için. Yani umarım gerçekten. Çünkü ben takdir ediyorum. seni Zevk almadım edin yani. Edin. Bir şeyler anlatıp öğrenirken öğretmek zevk vermedi Furkan. Ya Bence çok, keyif çok bir şey. keyifli bir şey. Yani çok, çok fazla keyif. Zaten Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de biz IEEE ile görev yaparken hani eğitimler evet. düzenliyorduk bu şekilde. Evet. E, yani tek yayının başında aslında... bir şey dedim. Popüler bilim dedin, orayı ben düzeltteyim. Bizimki bilim iletişimi. Popüler bilime kaymamaya çok dikkat ediyoruz. Çünkü orada çok fazla popülist söylemler olabilir vesaire. Yine yapanları da saygı duyuyoruz. Hiç yoktan çok iyi bir şey. Ama yani bizim buradaki aslında olan şey kaynağından almak. Bu çok önemli. Mesela sen gelip şimdi... Bir tane konu anlatma. Şimdi şöyle bir şey oluyor popüler bilim olduğu zaman. başlıklar ona göre çekmen gerekiyor. Konu içeriklerini ama sen burada geliyorsun. Abi resmen hardcore teknik kısmını anlatıyorsun. İzleyicimiz 21 bak şu anda. Çünkü geç duyurduk vesaire. Önemli değil. Bunu YouTube'a atacağız. Belki 1000, belki 30.000 izlenecek. Göreceğiz talebi de. Ama en azından abi biz kalitemizden ödün vermemiş oluyoruz ve doğru bilgi veriyoruz. Bu yüzden çok önemli. Ben bunu ne yapardım? Konu başlığını senin dediğin gibi girmezlikte. De. Daha böyle ilgi çekici girerdik. İşte daha şey yapar. Bu popülerizme kaçardı ama böyle daha keyifli abi. Bu 20 kişi yarın atacağımız kişi, daha çok izleyecek insan daha böyle kaliteli bir kitle. Hep diyoruz yani nitelik ve nicelik ayrımı çok iyi yapıyoruz. O yüzden üzülmeyin. İzleyici de üzülüyor. Abi niye 20 kişi? Abi şu anda 80 bin izlenen yayın var. Gir izle oyun oynuyor arkada. Yani Twitch'in ortamı ekosistemi oyuna daha çok yönelik bir platform. O yüzden üzülmeyin takılmayın buna. Ya bu gerçekten bak için içinde benim için önemli değil. Bu 20 kişi biz dinliyor mu? Dinliyor. Bir kişi bile dinlese biz bunu anlatacağız. O yüzden bu çok önemli abi. Onu hemen eklemek istedim Furkan. Yani Burak e, açıkçası yayının başında biraz heyecanlıydım. Onun için özür dilerim. E, yanlış ifade olmuş. Ama, canım saçma olma. E, heyecandan dediğini biliyor musun? Düzelteyim dedim ama şimdi bir derler. Bak, popüler bilimci olmuşlar diye. <gülüyor> heyecandan yani, e, Benim aslında... İkinci motivasyonum da şu, ben burada seni motive ediyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü siz içerik üretiyorsunuz, benim ana dilimde içerik üretiyorsunuz ve bu çok önemli çünkü bu havuza mesela ko, temizleyici madde, at, klor atmak gibi mesela. Çünkü hmm. ben biliyorum ki bugün mesela 20 kişi izliyor, bu çok kaliteli bir şey. 20 kişi vaktini ayırıyor takip ediyor, abi bak çok değerli bir şey ve diğer kanallarla karşılaştırmanın ben anlamını görmüyorum. Ben e, yani içerik üretilmesini ve bunların konuşulmasını teşvik etmek çok keyif verici. Çünkü ben biliyorum ki bu uzun vadede kesinlikle benim diyelim ki hani çocuğumun daha iyi bir ülkede yaşamasına e, yol, açacak. yol açacak. Aynen öyle. Geleceğimize spizini. o tohumları ekiyoruz abi. Bir sürü bilim insanı çıkmasını sağlıyoruz. Bir sürü İyi yazıncıların yetişmesini, yurt dışına gitmesini, geliştirmesini ve geri gelmesini gerekse biz sağlıyoruz. O yüzden bizim yaptığımız çok değerli. Ee, sen beni motive ediyorsun, ben seni ediyorum, izleyici bizi ediyor. Bu motivasyonu bozmamalıyız. Ben o yüzden diyorum evet bak işte bu olay. Aynen öyle bak Paco bu kitle boş değil. Bizim abi Twitch izleyicimiz şu gün 21 oldu. 30-50 de oluyor bazen ama çok dolu. Bir konuya göre geliyorlar ve gerçekten ilgili insanlar... Bak mesela Twitch'i sevmez, markı seviyorum. Yani önemli olan gerçekten... ...şurada 100 kişi olsa, 200 kişi, 300 kişi... ...bu chat akar, boş konuyla akar, trollerler abi. Ama burada bu tacize maruz kalmıyoruz. Bence bu çok değerli bir şey. Ben o yüzden aşırı büyümek, hızlı büyümek... ...hızlı koşan atın misali <gülüyor> olmak istemiyorum. O yüzden yavaş ve sağlam adımlarla gitmek çok güzel abi. Sözü yine sana bırakıyorum. Abi, çok özür dilerim araya girdim. Teşekkür için. ederim. Estağfurullah. Yani e, o sözle ilgili şunu söyleyeyim, o ayarlanır. Hani evet, tadiz eden de olur veya işte trollleyen de olur. E, onları da zaten kazanmaya çalışıyoruz. Ben eminim bu anlattığım, özellikle bir sonraki anlatacağım slide ile ilgili insanlar hayatlarına yön verirken bir daha düşünecekler. Çünkü evet yani insanlar dışarı çıksın gelsin. ya yani ben Mesela bir video var, seküler göç vesaire bununla alakalı. Beni çok etkilemişti. Ama ben şu anda düşünüyorum ki bu sonsuz bir durum değil. Yani... E, İlla ki bunun bir geri dönüşü olacak. Bir sonraki slide'da daha çok üzerinde konuşmak istiyorum tabii ki. Ama evet dediğim gibi birbirimizi motive etmek çok önemli bu konularla ilgili. E, çünkü biz de böyle içerikleri izleyerek, bunları konuşarak etkilendik ve kararlar verdik. İnsanların kendi etkilerini küçük görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. Varılabilecek potansiyel duraklardan bahsediyorduk. E, Backend Development'la ilgili e, konuştuk. E, bu Türkiye'de yine arzının düşük olduğunu bildiğim bir alan. Bir backend developer, yani açıkçası ben bununla ilgili umarım eski takım arkadaşlarımdan vesaireden birisi izlemiyordur. Bu bununla ilgili bir konu değil. Ancak backend development'da ilgili kaliteyi sağlam tutmak, mobil development'tan çok daha zor ve daha az başarılan bir konu dolayısıyla. Ben bunu hani hiç kimseye hedef olarak söylemiyorum. Ancak e, backend developer olmak için iyi bir frontend developer olma, olmak gerekiyor ve tabii ki bunun da istisnaları var. E, yani bu varılabilecek potansiyel bir durak ve backendde her şekilde kar... çünkü bir sistem tasarlıyorsunuz yine takım liderliği. Yani bu tabii herkesin bildiği bir konu ama takım liderliği de onların işte maaşları falan çok daha yüksek oluyor, yönlendiriyorlar, kararlar almakta, e, sorumluluk almakta daha e, öncüler. Ee, ancak e, işte hani proje yöneticiliği de aynı şekilde aslında aynı şey ama timli biraz daha teknik kaçıyor. Aynı e, aynı kapsam içine koyabiliriz. Ancak teknolojiden bir süre sonra uzaklaşmaya sebep oluyor. Yani adamla hani mesela konuşuyorsunuz veya kadınla. E, Objective-C e, işte onun son yazdığı şey ve son frameworklerden haberi yok. SwiftUI nedir bilmiyor. Fakat eğer bunu engelleyip bu, bu seviyelere varıp koda direkt olarak müdahale olabilecek bir zaman yaratabilirseniz o zaman çok daha kaliteli. Yani ben şu sıra şunu çok dile getiriyorum. İyi bir iOS developer bir bug'ı anlar. Onunla ilgili testi yazar. Unit testi genel anlamda. Eee bug'ı işaret eder ve kolayca çözer. bir iOS iyi bir kıdemli bir iOS developer'ın açıklaması budur benim için. Öte yandan bu senior, junior konusuna da bu sayede bitirince değineceğim. Çok merak edilen bir konu çünkü. Varılabilecek bir potansiyel durak da kendine işverenlik. Yani aslında bu çok çeşitli, çok kapsamlı bir şey. Örnek veriyorum. Bir firmanız olur, bir firma sahibi olursunuz. Ve yurt dışından veya yurt içinden bir firmayla çalışırsınız. Dersiniz ki ya ben senin projeni yaparım ama günde 8 saat senin firmana gelmek istemiyorum. Bana 3 saat yeterli ve senin istediğin deadline'la bu projeyi bitirebilirim burada daha çok para kazanma şansınız oluyor. veya da şimdi bir proje oluşturup onun için yatırım almak için çalışabilirsiniz. Bunlar işte 8 yıllık tecrübeli developerların. Artık ne yapacağız yani sürekli çalışan olarak mı devam edeceğiz diye verebileceği bir karar. Teşekkürler Elma. Yani bu slide bu kadar. Bu slide'a şunu eklemek istiyorum. Şunu söyleyebilirim senior, junior, mid-level hakkında. Bunun hiçbir ayrımı yok. Yani bir yıllık bir developer senior yazabilir. Sektördeki tecrübeli insanlar buna güler işte. İşe alımcılar, işte, recruiterlar der ki bir yıllık tecrübeli senior mu olur? Ancak en büyük ayrımı, ancak en şeymiş. büyük ayrımın bir senior developerın en e, ayırdedili bir özelliği soru sorması. Yani genel olarak ben 3 yıllık yeterli görüyorum eğer verimli geçirmişsiniz senior yazmak için. Ancak Doğru soruları soran kişiye gerçekten bir senior developer demek olur. Çünkü herkes diyor ki, ben mesela bu benim alanım değil, bu backend, buna şunun karar vermesi gerekiyor. Ancak e, doğru soruları e, soran kişiler, e, yani bir seniori öyle ayırdırabilirsiniz. Bunu tabii e, Fatih Kadir Akın ile e, bir e, junior developer'ın bir yayında görmüştüm. Bu galiba ondan duyduğum bir şey. Bu ismini anmak zorunda hissettim kendimi çünkü direkt olarak onun söylediği şeyi söylüyorum. Ee, doğru soruları soran ve geliştirme sürecine direkt olarak bununla katkıda bulunabilen kişiler kendilerine senior diyebilirler. Soru sorup karar vermekten çekinmeyen ve bu kararın ya zararı neyse de ona uygun bir çözüm üretiriz sakin sakin böyle diyebilirim. Bu arada benim de <gülüyor> IT'de bir yıllık tecrübem sonucu IT title'ımı söyleyeyim. Senior IT analist. Yani title olarak böyleydim. HCL'de ben direkt olarak galiba seni hedef almışım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> yani hatta bizim takım lideri diyordu. Oğlum sen nasıl bu kadar mısın senior oldun? Ne bileyim abi <gülüyor> sistemde bana böyle yapmışlar. Hani böyle bir bir şeyler olmuş bir şekilde yani yazdığımda o hakikaten doydu yani ama zaten aynı tane ayrı bir komedi yani zor bir iş değil zaten. Burayı o zaman keseceğimiz şekilde sonlandırayım, bitirmişiz gibi bir yayını sona getireyim. Bizlere Amazon Prime'dan Twitch kanalımıza destek olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ve arkadaşlar şöyle ben seni alta alıyorum abi ekleyeceğim bir şey var mı? Bitiriş yapıyorum. Tamam yani, yani yayını site, kapatmayacağım. Pas. Sadece kapatmış gibi yapacağım, ha. keseceğiz. Çaktın mı olayı? Ha. Anladım. Bir sonraki sayıda <gülüyor> seni alacağım tekrar. Altı alıyorum, geri alacağım seni, tamam? Teşekkür tamam. ediyorum Tamamdır. Evet arkadaşlar, bizlere Amazon Prime'dan bir kereye mahsus olarak Twitch kanalımıza twitch.tv gelecek bilinde destek olabilirsiniz veya YouTube'dan abone olabilirsiniz. Öğrenciyseniz maddi destekte bulunmayın. Zaten durumunuz gerçekten zor. Türkiye şartlarını ben de biliyorum. O yüzden en azından Manevi destekte bulunun. Arkadaşlarınızla paylaşın. WhatsApp gruplarında paylaşın. Paylaşın da paylaşın. Büyüyelim birlikte arkadaşlar. Şimdiki yayını sonlandırıyorum. Destekçilerimize teşekkür ederekten. Ve yayını kapatmayacağım tabii ki. Merak etmeyin. Yani kapatıyormuş gibi yapıyorum. Bir sonraki slayta geçeceğiz. Şimdi bir teşekkür yapayım. Outro yapayım. Geri geliyorum. Buradayız arkadaşlar.